Evet arkadaşlar 30 günlük ban sonrası tekrardan oyunu giriş yapabildim. Bu sürede 8 mücadele, 30'u geçik ücretsiz eşyaları kaçırdım. Peki gelelim nasıl ban yediğime. Kulüpten birisi hesabına kod gelmediği için giremiyordu. Benden yardım istedi, ben de destek ile iletişime geçtim. Destek ile konuşurken çalmaya çalışıyorsun deyip banladılar. Ben de, arkadaşım da ne kadar yazarsak yazalım açmadılar banımı. Bize de beklemek düştü, bundan sonra kimseye yardım etmeye çalışmak yok. İlk defa destek talebinden ban yendiğini gördüm. Ban'ım açıldıktan sonra ilk iki günde Brawl Passi 30 seviyeye yapıp karakteri aldım. Pazartesi de bir başka karakter gelecek, onu da alıp maxlayacağız. Son olarak ise artık eskisi kadar sızıntı yok bu yüzden sizi de sıkmamak için video atmıyorum sızıntı geldikçe videoda gelir ekstra bir ustalık kasma serisi falan da düşünüyorum Sizler de yorum kısmında fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim hazır gelmişken kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın Bugünlük bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.